Merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. 2023 girdi, ben bayağıdan beri bir videoda çekmedim, bir 20 gün oldu. Artık yavaş yavaş YouTube videolarına da başlayalım. Bugün, kardeşim Ömer var yanında, Onun saçlarını, normal bir saç kesimi yapacağım. Hem çıraklarda bu saç kesimini rahat rahat öğrenebilsin diye. Bir nevi subay tıraşı gibi keseceğim. Ama tam da subay değil. Öyle sıfırlamalı mı fırlamalı modelle değil gençler. Normal şöyle 1 bölü 2'yi taktık bunun ucuna 4.5 milim Hem da öğrensin bu kesimleri şu noktaya kadar fazla yukarı çıkmadan buraları böyle alıyoruz Bakın gördüğünüz gibi izli olmasın diye belli bir noktadan sonra makinayı kaldırarak gidiyorum. Böyle yaparsanız iz oluşmaz saçta, Kendi kendine o izsiz hale geliyor. Ama bir de böyle girip de şöyle bırakırsanız gördüğünüz gibi aradaki farkı. Şunu yapmayacaksınız. Böyle gelip burada belli bir yerden sonra kaldırırsanız hem kat da vermiş olursunuz saç'a. Adem 3 numarayı versene bana. Şimdi 4.5 milimle yanları aldık. Bir etrafı temizle. Ondan sonra gençler. Elimizde 3 numara var. 3 numarayı takıyoruz. Çengel aşağı doğru indirin. Şu kabarıklığı alacağız şimdi. Size bunu yavaş yavaş gösteriyorum. Ben normalde hızlı yapıyorum ama siz rahat rahat öğrenin diye böyle yavaş yavaş keseceğim. Bunu yapmamızdaki amaç bu kardeşimizin buraları biraz kemikli olduğu için saç çok patlıyor dışarı doğru. Kestikten sonra 10-15 gün sonra başlıyor saç cama doğru yaprak gibi açılmaya. O yüzden hiç öyle yapmıyoruz. Buraları güzelce yememiz lazım. Zaten az öncekinde kat izini aldığım için çok hafif bir kat bırakıyor. Ondan sonra 2 numarayla alacağız. Evet. Burayı da böyle halletti. Şimdi ne oldu? Altlarda izler oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minik minik izler var. Şimdi tekrar az önceki gibi 4.5 milimi takıp çengeli komple başa alın. Ondan sonra şöyle iki tık şu kadarcık mesafe bıraksanız şuraya ayarlarsınız. Buradaki izler komple kaybolur. gördüğünüz gibi yavaş yavaş izler kayboluyor. Çok fazla yukarıda çıkmıyorum. Hafif olduğu yerden. Makineyi da dik değil yatay bir şekilde Gördüğünüz gibi izler kayboldu arkadaşlar. Adem'in bana sıfır ayarlasana. İnce. Iyi. Şimdi gelelim çizimlere. Şimdi buraya biraz estetiklik verebilmek adına, şuraya böyle bir ince sivrimsi yapıyoruz. Çok fazla sivri olmasa da, böyle hafif tatlı bir şekilde. Şu geliş böyle korusun burayı. Bu arada ben özlediğinizde biliyorum ben bayağıdan beri videosu çekmiyorum. Çünkü neden? Biraz TikTok'a çok sardım. TikTok'ta canlı yayın çok açıyorum. Eğer ki TikTok falan kullanıyorsanız de, TikTok'tan canlı yayınlara da gelin. Şimdi bir 3-4 günlüğüne ban yedim orada. <gülüyor> Maalesef. Şimdi biraz TikTok bir 3-4 gün çalışmayacak. O yüzden ben de dedim ki YouTube'a video çekeyim. Benim TikTok hesabım da Halim Altan Kinkab 1925 Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da zaten paylaştığım kesimler falan var. Orada hatta canlı canlı da izlersiniz zaten. Saç keserken genelde orada canlı olarak açıyorum. 3 gün sonra cumartesi günü oraya gelebilirsiniz akşam ondan sonra. Tabi cumartesi olmaz o işte. Pazar günü falan olur. Hayretten bana sormak istedikleriniz olursa Instagram hesabım da benim gene Halim.altankin.com oradan da bana soru sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. O benim şahsi hesabım. Ayrıyetten iş hesabım olan Salon salonaltankin.com official var. Orayı da oradan da beni takip edebilirsiniz. Adem, bu değil. Bana ötekini versene. Bagajı ver. Şimdi gençler, şöyle gel gel gel. Şöyle gelin. ESY alacağız. Şimdi ESY de biraz. İyice sıfırlayacağız. Komple sıfır aldık. Hiç korkmadan şöyle çıkın. Şöyle bir oval bir şekil verdim. Ondan sonra iki tık attım bunu. Köşeye geldikçe makinenin köşesini kullanmaya başlayayım. Buraya ayarladık mı? Ondan sonra üç tık, bir milim daha. Bakın, bu sefer kaldırarak. Şimdi ne yapıyoruz? Komple indirin <gülüyor> ve bu şekilde değil, tam yaslı olarak Ve gördüğünüz gibi ense çok kısa bir sürede çok güzel bir şekilde çıktı gördünüz değil mi? Şuradaki izler var. Onları da şöyle yaparak şurayı yediğimiz zaman böyle gösterebilirsin. Gördüğünüz gibi sadece 3 adımda enseyi sıfırdan natürel yapabiliyorsun. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Al adem. Şarjda tak gülüm onu. Şimdi alalım suyumuzu. Gelelim saça. Şöyle yan tarafları biraz ıslatın. Şimdi siz benden ben normalde elim alışkın olduğu için ben çok hızlı kesiyorum. Ama siz bana hep değilsiniz ki yavaş kes abi. Yavaş görelim biz onu. Yavaş keseceğim. Şimdi buradan böyle en dikten başlayayım. Şuradan bakarak Bu dikten başlamamızın sebebi ne biliyor musunuz gençler? Hani 4.5 milim yapıp ondan sonra 3 ile geçtik ya sonra 2 ile tekrar aldık onu 2 diş 4.5 milimi mm, 2 tık genişleterek aldık izleri kaybettik ya ama hafif bir iz kalıyor orada onu da böyle makas aracılığıyla isterseniz onu makine aracılığıyla da yapabilirsiniz ama makina tarak hesabı ama bazıları onu kaçırabilir o yüzden onu göstermek istemedim size böyle basit olarak makasla gösteriyorum. Burayı da böyle hallettik. Böyle keserek yavaş yavaş. Bakın şuradan başlayarak. Siz bu kesimi tam anlamıyla öğrenin diye size böyle en alttan başlıyorum. Adem'in suyu versene bir. Sağ ol. Canım. Şimdi burayı da ayarladık gençler. Şimdi bakın şurada da görüyorsunuzdur. Bak ne yapacaksınız? Şuradan şöyle bir iki makas atsanız oraya şurayı böyle halledersiniz. Ondan sonra bir üstüne çıkabilirsiniz. Burayı da sizler görün diye böyle yavaş yavaş kesiyorum. Mesela buradan da başlayayım bak. Şurada mesela fazlalık var. Hani bu öyle modelli bir kesim falan değil. Yani çok basit sade bir kesim. Ayrıca bana sormak istedikleriniz varsa yorumda yapın. Buradaki yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca en önemli şey kanalıma abone olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi gençler. Buralar çok az bir olayı kaldı. Şurayı şöyle bir ayarlayalım. Saçın bu taraflarına girmeyin kesinlikle. Buralar ön taraflı olduğu için burayı her zaman şuradan ayırın ve şu fazlalığı buradan alın. Evet gençler. Yanlar bitti. Ense de bitti. Şimdi sıra geldi üstlere. Şimdi halledelim üstüne. su. Şimdi normalde ben bunu tarak makasla yapar geçerim. Ama siz öğrenin diye parmak yapacağım. Tabi siz benim yaptığım gibi yapmayın ama. Benim kesmeye çalıştığım gibi kesmeyin. Ben size ilk önce normal olarak göstereyim. Hani sizlerin normalde kestiği kesim şöyledir ya. Siz bunu kesin. Siz bununla devam edin. Ama benim kestiğim daha farklı. Bunu yapmaya çalışmayın. Bakın yavaş yavaş gidiyorum. Bu bir. Az önce ne yaptık? Buraları aldık. O yüzden ne yapıyoruz? Buradan hiç girmiyoruz. Ve şuradan alıyoruz. Bakın zaten kısalar uzunlar çıkıyor. Şimdi az önce ne yaptık? Ön tarafı da aldık. O yüzden buraya tekrar ellemiyoruz. Şuradan. Gördüğünüz gibi. Siz bu bu kesim tekniği biraz ileri düzey kesim tekniği olduğu için eğer ki bunu bilmiyorsanız şu yaptığım makas hareketini yapmayın arkadaşlar. <gülüyor> yani Elinizi parçalamayın boşu boşuna Şimdi ne yaptık Saçı böyle çekin zaten uzun kısa çıkıyor Bir Bakın hop kısa uzun çekiyor İki Üç Dört 5 ve 6 adım. Şimdi tekrar burayı alın. Biz çıktı zaten. Gençler. Olay bu kadar basit. Daha da fazla bir şey yapmayacağım zaten. Bu normal kısa bir saç kesim modeli. Şöyle bir önlerini alayım oğlum. Biraz kısaltayım mı? İyiyim yoksa. Şimdi önlere de biraz bir ince, hafif bir parçalama yatalım mı? Onun için ne yapacağız? Şöyle saçın en ön tarafını alıp şöyle bir parçaları atabiliriz. Böyle daha düzgün dursun diye. Daha tatlı, daha estetik dursun diye. <gülüyor> <gülüyor> temiz buradan da alarak şimdi şu fazlalık var ya şurası Daha fazla kısaltmayacağım Yok yok en azından. Evet. Sağ ol baba. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Çıraklar özellikle sizin için çektim bu saç modelini. Kısa saç modeli. Keseceğiniz model bu. Ben parmak arasıyla kestim. Siz bunu parmak arasıyla kesmeyip de tarakla da kesebilirsiniz. Canınız nasıl isterse. Onunla ilgili de başka bir video çekelim. Üstelik sadece makasla makas tarak kesti. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.